Mavi şeklin kesik çizgili şekil konumuna gelmesi için ne kadar ötelenmesi gerekir? Önce mavi şekle bakalım. Bu mavi şekli bunu kesik çizgili şeklin konumuna ötelemek, oraya götürmek istiyoruz. Bir düşünelim. Öncelikle mavi şekil üzerinde bir nokta belirleyelim. Mesela şu uç nokta olsun. Kesik çizgili şekilde bu nokta buraya inmiş. Yani sola ve aşağı inmiş. Sola ve aşağı birer birim inmiş. Buraya yazalım. Sola doğru bir birim gitmek demek, yatay eksende eksi yönde bir birim gitmek demektir, değil mi? O zaman buraya eksi bir yazdım. Sağa doğru ilerleseydik, artı bir yazacaktım. Dike eksende de bir birim aşağı indiğimize göre, bu da eksi bir olacaktır. Bu kadar kolay.